Herkese merhabalar. Ben Etmisgükt Belediyesi Spor Eğitmeni Ayşe Gülmetin. Sizlere bizleri evinizde de takip ederek yapabileceğiniz bazı egzersiz videoları hazırladık. Evde kal, sporla kal Etmisgükt'tan. Evet, sporumuza ısınma egzersizleriyle başlıyoruz. İlk egzersizimiz diz kapaklarımızı karın boşluğumuza kadar yukarı doğru çekerek yukarı doğru sıçrama egzersizi. 15 tekrar yapacağız. 3 2 1 ve 1 2 3 Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve son tekrarı yaptık. İkinci egzersize geçiyoruz. İkinci egzersimiz ellerimizi... Başımızın yukarı seviyesine kadar yukarı doğru kaldırarak ayaklarımız omuz genişliğinde yanlara doğru açarak sıçlama egzersizi. 15 tekrar yapıyoruz. 3 2 1 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son tekrarı yaptıktan sonra ayaklarımızı omuz genişliğinde yukarı doğru açtık. Ellerimizi yukarı doğru kaldırdık. Nefes alıp aşağıya doğru nefesimizi veriyoruz. 5 tekrar. 1 2 3. Al nefesi aşağı doğru ver. Son tekrar. Evet, şimdi kas gruplarımızı esnetmeye devam ediyoruz sakatlıklar olmaması için. İlk egzersizimiz, boyun kaslarımızı ısındırma egzersizi. Çenemizden arkaya doğru itiş yapıyoruz, başımıza öne doğru, başımızın geriye gitmesini engelliyoruz. Sıktık. Arkadan başımı arkasından tutarak, bu sefer başımı geriye doğru itiş yapıyorum, ellerimle başımın arkaya gitmesine engel oluyorum. Sağ elimizle başımızın yan tarafından tuttuk. Zorluyoruz. Tam tersi. Evet daha sonrasında kollarımızı sındırmaya geçiyoruz. Sağ kolumuzu göğüs hizasında diseklerimizi hiç bükmeden sol tarafa doğru zorluyoruz. Esnekliği yakaladığımız noktada sabit bir şekilde bekliyoruz. Hiç bırakmadan sağ kolumu dirseklerden aşağıya doğru basış yapıyorum. Destekli yakaladığınızda sabit bir şekilde bekliyorsunuz. Evet, sol kol geçiyorum. Yukarıdan aldım. Dirseklerden aşağıya doğru basış yapıyoruz. Evet. Üst taraf bittikten sonra bel kaslarımızı ısındırmaya geçiyoruz. Arkadan yarım daire yapıyorum. Bel tamamen sabit duruyor. Oval çiziyorum yarım bir şekilde. Evet. Arkadan öne doğru. Hiç bırakmadan bu sefer önden yarım daire yan tarafa doğru. Bel kaslarımı ısındıktan sonra ayak kaslarımızı sındırmaya geçiyoruz, ayaklarımızı omuz geliştiğinde biraz daha fazla açtıktan sonra sağ ayağıma doğru eğiliyorum, kalçamız geride, sol ayağımız tamamen gergin, kasıktaki yanmayı hissettikten sonra sabit bir şekilde bekliyorsunuz. Hiç bozmadan sol ayağımın üzerine doğru geliyorum, sağ ayağım tamamen bükülmeden sabit bir şekilde bekliyor. Sağ kası ısınmaya devam ediyor. Bravo. Ayaklarımızı salladık. Rahatlatıyoruz. Şimdiki egzersizimizde sağ ayağımı yukarı doğru kaldırış yapacağım. Bunu yaparken karın kaslarımızı sıkacağız. Denge kaslarımız karın kası olduğu için karın kaslarımızı sıktığımızda dengemiz bozulmayacaktır. Sağ ayağımı yukarı doğru kaldırdım. Karın kaslarım sıkı. Ayak kaslarımızı sıkarak yukarıya doğru aldım. Bravo. Ters bacağa geçiyorum. Aynı tekrar sol ayakta devam ediyoruz. Bravo. Sağ ayağımı bu sefer geriden tutarak parmak uçlarınızdan yukarıya doğru aldık. Üst bacak kaslarımız gerginleşti. Sabit bir şekilde bekliyoruz. Ters bacak aldık. Karın kaslarımız sıkı. Gerginlik devam. Ayaklarımızı rahatlatıyoruz. Şimdi son egzersimiz ısınma egzersinde. Ayaklarımızı tamamen kapatıyoruz. Sırtımız dik pozisyonda. Ayaklarımızı tutarak inebildiğiniz noktaya kadar aşağı doğru iniyorsunuz. Gerginliği yakaladığınız noktada sabit bir şekilde bekleme yapacağız. Yapalım hocam. Evet, ayaklarınızı bükmeden inebildiğiniz noktaya kadar aşağıya doğru ineceğiz. Evet, ısınma işlemimiz bitmiştir. Evet. İlk egzersizimiz squat egzersizi. Hedef kas grupları üst bacak, arka bacak ve kalça kas grubu. Hareketin ses sayısı 3 set, tekrar sayısı 15 tekrar olacak. Hareketi yaparken dikkat edeceğimiz konular diz kapaklarımız parmağın ucunu geçmeyecek ve ayak açınız hafif V harfi olacak derecede omuz genişliğinde açık derecede duracak. Hareketi yaparken kalçayı geriye doğru aşağıya doğru verip 90 dereceye kadar oturduktan sonra yukarı doğru kalkış olacak. Hareketi yaparken aşağıya doğru gelirken nefes aldım. Yukarı doğru kalkarken nefesi vereceğiz. Harekete başlıyoruz. 3, 2, 1 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve son tekrar yapıyoruz. Hareketimiz bitik. Evet, ikinci egzersizimiz kalça kaslarımızı, bel kaslarımızı ve arka bacak kaslarımızı hedef olan bir e, egzersiz olacak. Hareketi yaparken yardımcı malzemeler, yumuşak bir zemin üzerinde sırt üstü yatacaksınız. Elleriniz yere doğru destekli. Ayaklarınız omuz genişliğinde tabanlarınız yere basacak derecede yerleştirdikten sonra hareketimizi yapacağız. Hareketin iki varyasyonu var. Bir tanesinde iki ayaklarınızla yere temas ederken birinde biraz daha zorlaştırılmak amacıyla bir ayağınız bacak bacak üzerinde tek bacak halinde yapılacak. Hareketimiz 3 set olacak. 15 ekran yapacağız. Dinlenme saniyemiz 30 saniye. 3 2 1 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar dinlendik. Evet. Üçüncü egzersizimiz omurilik kaslarını ve bel kaslarını aktif halde çalışılacak bir egzersiz olacak. Hareketi yaparken yumuşak bir zemin yüz yüzüstü uzanıyoruz. Uzandıktan sonra ellerimizi göğüs aslında yukarı kaldırdık. Hareketin iki varyasyonu var. Birinci varyasyonunda ayaklarımız yerde sabit duracak. İkinci varyasyonunda hareketi yaparken ellerimizle beraber aynı anda ayaklarımız Yukarı doğru kalkış yapacak. Hareket setimiz 3 set olacak. 15 meşkeler yapacağız. Dinlenme saniyemiz 30 saniye olacak. 3, 2, 1 ve 1. Evet. ikinci varyasyonu zor varyasyonda ellerimiz kalçamıza doğru açık vazetleyken arkaya doğru rotasyon yaparak omurilik kaslarını daha fazla aktif hali çalışmaya devam edecek. Kolay varyasyonumuzda ayaklarımız sabit. Bel kaslarımızı sıkarak yukarı doğru kalkış. Son üç. Son iki. Son tekrar yapıyoruz. Evet dinlen. Evet dördüncü egzersizimiz şınav egzersizi olacak. Fonksiyonel bir egzersiz. Bütün kas grubumuzu çalıştıracak aktif halde. Hareketimizi yaparken yumuşak bir zemin üzerine yüzüstü yerleşiyoruz. Hareketimizi yaparken e, kollarımızı omuz genişliğinde... Avuç yere tamamen temas edecek bir şekilde yerleştirdikten sonra iki varyasyonunu anlatacağım. Birinci varyasyonu zor varyasyon. Vücudumuz tamamen dik bir açıda yere tamamen paralel duracak şekilde yerleştiriyoruz. İkinci egzersizimiz. Diz kapaklarımızı yere yerleştiriyoruz. Açımız aynı omuz genişliğinde. Hareketi yaparken aşağıya doğru nefes alıyoruz. Yukarı doğru kendimizi iterken nefes vereceğiz. 3 set yapıyoruz. 15 tekrar dinlenme saniyemiz. 45 saniye. 3 2 1 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 5 Son 4 Son 3 Son 2 Son tekrar yapıyoruz. Dinleniyoruz. Evet 5. egzersizimiz yan omuz kaslarını aktif halde çalışacak bir egzersiz olacak. Hareketin iki varyasyonu olacak. Birincisi ayakta yapacağımız. ikincisi de bel rahatsızlığı olan üyelerimiz Bir tane sandalye yardımıyla bel kaslarını ...sağlam bir şekilde yaslayarak sakatlıktan kendini koruyacak. Hareketimizi yaparken iki tane suçerimizi... ...bacaklarımızın yan tarafına tutarak... ...diseklerimiz hafif bükülü bir şekilde... ...omuz hizasına kadar yukarı doğru kaldırıp... ...tekrar aşağıya indirecek. Hareketi yaparken... ...yukarı doğru kaldırışta nefes veriyoruz. Aşağıya doğru indirirken nefes alacağız. Hareketimiz 3 set olacak. 15 tekrar yapacağız. Dinlenme saniyemiz 30 saniye olacak. 3... ...2... ...1... Ve bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz 12 13 14 Son tekrar yapıyoruz. Ve dinleniyoruz. Evet, 6. egzersizimiz arka kol kaslarımızı çalışmaya yönelik bir egzersiz olacak. Hareketimizin yardımcı ekipmanları sandalye ya da bir sebba, sert bir cisim olsa yeterli olacaktır. Ellerimizi bacaklarımızın hemen yanından sert cisme destektikten sonra tamamen postürümüz dik duracak. Kalçamızdan aşağı doğru eğildikten sonra nefes alıp yukarı doğru kol kaslarınızı kullanarak kendimize itiş yapacağız. Hareketimiz 3 set olacak. 15 tekrar yapacağız. Dinlenme saniyemiz 30 saniye. 3 2 1 ve 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve son tekrar yapıp dinleniyoruz. Bu egzersizimiz ön kol kaslarını çalıştırma yönelik bir egzersiz olacak. Hareketimizin yardımcı ekipmanları iki tane su şişesi ve bel rahatsızlığı olanlar için de bir tane sandalye yeterli olacaktır. Hareketimizi yaparken kollarımız tamamen bacaklarımızın yanında sabit duracak. Nefes vererek yukarı doğru kol kaslarımızı sıkışıncaya kadar yukarı kaldırıp tekrar aşağı doğru nefes alarak indireceğiz. Hareketimiz 3 set olacak. 15 tekrar yapacağız ve dinlenme saniyemiz 30 saniye olacak. 3, 2, 1 ve 1, 2, 3, 4, 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Ve evet, son çekilere yapıp dinleniyoruz. Evet, sekizinci egzersizimiz, karın kaslarını aktif halde çalışacak bir egzersiz olacak. Yumuşak bir zemin üzerine sırt üstü yattıktan sonra iki varyasyonunu göstereceğiz sizin için. Birincisi, zor seviyesi ellerimize göğüs kafesinde çapraz bir şekilde yerleştikten sonra boynumuzu hafif yukarıda, içe doğru yarım bir şekilde karın kaslarımızı sıkıştırarak nefes vermek olacak. İkinci egzersizimiz, boyun rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için. Bir tişört ya da havlu yardımıyla başının arkasına destekleyip tişört yardımıyla kendisini içe doğru karın kaslarını sıkıştırdığında daha rahat edecektir. Hareketimizi 3 set yapacağız. Set sayımız olmayacak. Karın kaslarımız yorulduğunda bu bir set olacak ve biz bunu 3 set halinde yapacağız. Dinlenme saniyemiz 30 saniye olacak. Hareketimize başlayalım. 3 2 1 ve 1 2 Hareketi yaparken başımız tekrardan yumuşak zemine temas etmeyecek. Yukarı doğru kalkarken tüm kemiklerimizin tam bittiği noktaya kadar yukarı kalkıp karın kaslarımızı sıkıştıracağız. Ve bel kaslarımız yerde sabit bir şekilde kalacak. Hareketi yaparken yukarı doğru nefes tamamen boşaltıyoruz. Karın kaslarımızı sıkıyoruz ve arkaya doğru giderken nefes alıyoruz. Son 5- Son 4 Son 3 Son 2 Son bir